Bak gitti ya. ne Deve kuşu değildi o. Düşün bakayım neydi o? <gülüyor> <gülüyor> Atla atla atlamazsan abi. adam değilse Atlamazsan <gülüyor> adam değilse Atlamazsan adam değilse Abi bir elma falan yok Bak yiye yiye yiye yiye Yine yiye yiye yiye Şahitler Abi yürüyüşe bak lan <gülüyor> Ne oldu atacak galiba. Elimiz ya bak gel. bak. Atla bak. bak. Erişten evet. çekiyor mu? Çekiyor. Mu? Çekiyor. Alta gidiyor. Gel oraya. Buraya bura bura. Gel. Ne? da şöyle at diye. At. da şöyle at diye. At. At. at, at. at. Vallahi tam koyar abi rahmetin. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gördün mü? Yüzeceğim. mı? Daha bekliyor. Bir şey yapacaksın demekti. Alıştırmışlar. Niye niye açın ya? Niye ya. şey Gördün mü? Kaçırdın. Kovacağım onu. Ne oldu? Ne? şey istiyor. Neymiş şey o? Ne? Şey. Ne kapışıyor lan? Ne? Nasıl? Geleceğiz galiba. Geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz. Gele. Çocukları yok evet. ama. Okula gitmiştik. Ben okul orada da bir tane ayı var. Ayıyı evet. Çocuklar orada uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> otur buraya böylece. Buraya otur önce buraya otur. Tamam, ben yapacağım. Ne oluyor? <gülüyor> Önce buraya otur. <gülüyor> hadi yedim selam! <iniseler. gülüyor> <Hadi iniseler. gülüyor> tamam, tamam. Sen de hiç burada. Sen de hiç. Önce sana uysun. Bir yarıda da ben o sırrından alamadım. Bekle. Otur gel, sen de buraya otur. Kapatalım mı onu? Nereye kapatalım? Çiçeği. Kapıçayı kapatalım. Öyle sürelim. <gülüyor> <Of> <gülüyor> da Bu da şey. Ama o azından. Çok Deniz hava, kurt gel, kurt'a bakalım. Bak orada gel. Sıkıldın ya da gel. Hadi gidelim gel. Havalı gördün mü? Alo, havalı cennet kurt. Kurt da oh, havalı aynı. Havalı. Gel. Gel. Gel. Karınca yiyan bu değil Burada! Burada! O da tabir yani. Tabir miydi? Tabir tabir. Böyle hayvının varlığına hep de zaman <gülüyor> Burada. Oh, Alo. Çalışıyor, çalışıyor. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>